Merhaba arkadaşlar, benim adım Öykü. Merhaba arkadaşlar, benim adım da Samet. Bu, bu benim babam. O da benim kelebeğim. Baba, ne açacağız bugün? Bugün e, aslında bundan sonra her hafta sizlere hafta sonları A101'de veya BİM'de çıkmış olan katalogdaki ürünlerden en güzel, Öykü'nün seçmiş olduğu en güzel oyuncağı tanıtacağız. Bu hafta tanıtacağımız ürün 26 Ekim e, A101 katalogunda olan ürünlerden bir tanesi. Hangisi? İtfaiye seti. İtfaiye sete. Evet, bugün size onları anlatacağız. Bakalım neler varmış, neler varmış? Evet. Bakın arkadaşlar. Burada bizim yangın evlerimiz var. Sonra böyle helikopterimiz var, arabalarımız var. Sonra ambulansımız var, vinçimiz var. Her şeyimiz var. Şimdi şimdi açalım. Öykü çok merak ediyor içinde ne var diye bir an önce açmayı düşünüyor. Yardım yapmamı ister misin? Ben açarım. Oh. <gülüyor> Yardım edeyim ben sana. Ben kestim mantını. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında oyuncağı biz bir gün önceden aldık. Daha şu anda yine açıyoruz. Öykü beri açmak için çok sabırsızlanıyorum. Aa arkadaşlar bakın. Bu, şunu kesin neresi olmalı? Burası ya da şuralar olmalı. Orada gösteriyor ama tam anlaşılması için kurmamız gerekiyor galiba evet bunlar da bizim ifade seslerimizden biri arabalarımız arabalarımız garajımız üç parçadan oluşuyor evet bu arada almış olduğumuz bir ürün A101'de 25 lira değerinde bakalım bu 25 lirayı hak eden bir oyuncak mı yapışkanları üzerinde evet Biraz kurmamız vakit alacak herhalde bunun için birazcık evet. uğraşmamız gerekiyor. Sen bunları kopar, ben de bunları kopartayım olur mu? Olur. Sen kopardın onu. Böyle etrafını bir tur çevirirsen... Çevireyim mi yok lan? Öteki tarafa doğru çevir, öteki tarafına doğru. Tamam ben koparttım. Sen arabaları aç o zaman. Tamam. Ya da koparabildiklerimi kopar. Tamam. Önce koparabildiklerimi sonra arabaları yaparım ben. Evet arkadaşlar çok fazla e, incik cinciğimiz çıktı aslında. Biz bu kadar ufak parçaların çok oyuncakların olacağını, parçaların olacağını düşünmüyorduk. Kuruması herhalde bizim için birazcık vakit alacak. Tabii bu bölümlerde sizi sıkmayalım diye biraz hızlı geçeceğiz ama e tabi, sanırım kutusunun üzerinden de destek almamız gerekecek bu vakit efendim. Arkadaşlar şimdi yapışkanlarımızı yapıştıracağız. Biz kabadan aslında e, parkurumuzu kurduk sadece parçaların üzerlerindeki yapışkanlar kaldı. Bu yapışkanları yapıştırmamız gerekiyor. E, daha güzel bir hale alabilmesi için normal boş bir garaj olarak görünüyor bu şekildeyken daha tatlı daha iyi oynanması bir hale gelmesi için bu yapışkanlara ihtiyacımız var. Tut bakalım. Tuttum. Önce bana ağaç. Evet son parçamız kaldı. Peki evet. Son parçamızı da yerleştir bakalım. Şöyle. Onu sanırım şöyle alttan bir olay yapmamız gerekiyor. Sonra iyi yanlarını kötü yanlarını konuşalım. Oyuncağın olur mu? Olur. Evet şöyle yaptığımız zaman... Oyuncağın kötü yanları plakanın üzerine, garajın üzerine sabitlenmiyor. En az, ufacık hareket etmesinde ne yazık ki hepsi devriliyor. Onun haricinde 25 liraya alınabilir bir oyuncak bu. Güzel bir oyuncak babacığım. Güzel. Oynanabilir bir oyuncak değil mi? Baba bak, acaba buradaki karlı geçemiyor buradan. Böyle geçtik ama geçemiyor. Bir de itfaiye, itfaiye garaj seti olmasına rağmen itfaiye arabası yok değil mi babacığım? Evet. Bir hastamız var. Hemen şurada. Hemen gitmeniz gerekiyor. Hmm. <Gülüyor> Minç geliyor. Kaldırmaya hazırım. Daha Acaba burada mı? Burada değil. Arabaca da değil. böyle bir tane araba burada ya. bir tane araba burada, bir tane araba burada. O yüzden geçemiyor. Bakın arkadaşlar böyle. Eferatu çok olan bir ürün Eğer aile zamanı geçirmek isterseniz Çocuğunuza keyifli zamanlar geçirmek isterseniz En az yarım saat bir saatinizi Belki de alabilecek bir oyuncak Bence değer Çocuğunuza güzel vakit geçirmek için güzel bir parça Bir sonraki oyuncak tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vay.